Şimdi gastroenteroloji uzmanını yakalayınca izleyicimiz hemen diyor ki gastriti olan biri risk grubunda mıdır koronavirüsle ilgili? Evet. Gastrit ve koronavirüs bağlantısı var mı hocam? Aslında burada gastritin olması koronavirüs enfeksiyon riskini... Arttırmaz Ama evet. gastrointestinal sindirim sisteminin bazı hastalıkları vardır ki onlarda korona riski artar. Örneğin ülseratif kolit dediğimiz, kron hastalığı dediğimiz durumlarda hmm. biz özel ilaçlar kullanıyoruz. Kortizon kullanıyoruz veya değişik böyle kanser ilaçları kullanıyoruz ki bağışıklığı düşüren. İşte bu durumda o kişilerde COVID'e yakalanma ihtimali yüksektir. Peki ilaçları kesiyor muyuz derseniz yok kesmiyoruz ancak özel durumlarda kesiyoruz. Ee, evet ama bazı sindirim sistemi hastalıklarında e, yakalanma oranımı daha yüksektir koronaya. Ama gaz çiftte kesinlikle öyle bir şey yok. <gülüyor>